Ekonomi Dünyası programına hoş geldiniz. Bugün Manhaim'dayız. Manhaim'da bir Türk hanımının DJ'likle ilgili çalışmalarının bilgisini alacağız. Sizi tanıyalım. Adım DJ Şayka. Yani Messi adım DJ Şayka. 1972 Ordu Aybası doğumluyum. 1987'de Almanya'ya geldim. 10 sene markette çalıştım babam marketinde. Kaset Kasatçılık yaptım yani 10 sene. Ondan sonra başka işlere atıldım. Sonra evlendim işte. Evlendikten sonra 3-4 sene sonra DJ'liğe başladım. Şayka Hanım, DJ'liğe nasıl, nereden etkilendiniz başladınız? Nereden etkilendim? Aslında küçük küçük yapıyordum. Müzikleri de falan öyle birleştiriyordum. Sonra bir kere bir yerde gördüm böyle bir bayan çalıyordu. Sonra dedim ben niye yapmıyorum yani bildiğim bir şey. Sonra hemen yarın gün gittim eşyaları aldım sonra başladım. Ne başladın? Evet. Bugün kaç yıl oldu? Bugün 19 19 yıl oldu yani. Maşallah bayağı uzun ustası oldunuz yani bu sekre. Olduk. Nerelerde müzik yapıyorsunuz, DJ'lik yapıyorsunuz? E, genelde bu çevrelerde en fazla 200 kilometre gidiyorum. Stuttgart, Frankfurt, e, Fransa sınırı filan Oralara da gidiyorum yani Peki hangi tür Eğlencelerde siz bulunuyorsunuz? E, genellikle kına Nişan, küçük düğünler Sünnet, doğum günleri Her türlü eğlenceyi yapıyorum e, Diskotek eğlencesi, DJ'lik falan Yok, Oralara gitmiyorum siz Ev hanımısınız. Ev hanımiyim e, Eşiniz müsaade etmiyor Yok etmiyor Peki DJ'likte de... En önemli sizin söylemek istediğiniz ne var? Yani en hassas bölüm, o atmosferi nasıl canlı tutabiliyorsunuz, o müzikleri nasıl ayarlıyorsunuz? Bir e, düğün öncesi mutlaka düğün sahipleriyle görüşüyor musunuz? Görüşüyorum O süreci Bizi bize deyin anlatır deyin. mısınız? Yani düğün yaptıracak olanlar size nasıl geliyor, neler istiyorsunuz? E, beni arıyorlar. Sonra ben istiklalim soruyorum. Giriş müzikler, dans müziklerini ne istiyoruz? Yöreleri soruyorum. Yöreler sorunca istekler varsa yerine getiriyorum. Daha sonrasında ben kendi kafamdan yani her türlü muziği şey yapıyorum, ayarlıyorum. Düğün günü zaten e, ortama bağlı görüyorum. Ondan sonra e, coşturmaya devam ediyorum inşallah. Kaç kişilik düğün yaptınız bugüne kadar en fazla, en kalabalık kaç kişilik? En ]ydi? kalabalık 450 kişiydi bir kına, çok güzeldi.